Evet, bir resim dersi projesi için renkli kartondan yapılmış bir beşgen, beş eşit dilime ayrılıyor. Dilimlerden ikisi atıldığında kalan kısmın kesirle ifadesi nedir? Şimdi önce kendimize bir beşgen çizelim, değil mi? Beşgen beş kenarlı bir şekildir, adından da anlaşıldığı üzere. Ve işte böyle bir şeydir ve aynı zamanda ABD Savunma Bakanlığı'nın ve Genelkurmay'ın da olduğu, bulunduğu binanın ismidir Pentagon. Evet, aynı çünkü bina da aynı bu şekle benzer. Evet, o yüzden bu binaya Pentagon diyorlar. Evet, beşgen. Biraz daha güzel çizelim şöyle. Evet, böyle daha güzel. Şimdi, böyle daha iyi. Evet, evet biraz beşgen çizimi çalışmam gerekiyor sanırım. Evet, bu oldu. Şimdi, bu bizim kartondan yapılma beşgenimiz olsun. Dikkat ederseniz, 1, 2, 3, 4, 5 tane kenarı var. Zaten o yüzden buna beşgen deniliyor. Şimdi de 5 eşit dilime bölmemiz gerekiyor. Burası beşgenin merkezi olsun. Evet, işte birinci dilim. Evet, ikinci dilim, üçüncü dilim, dördüncü ve beşinci dilim. Probleme göre iki dilimi atmamız gerekiyor. Pekala, şimdi bu iki dilimi çıkartalım. Şuradaki yan yana iki dilimi atalım mesela, evet. Beşkenin kalan kısmını kesir olarak ifade etmemiz isteniyordu değil mi? Peki, kaç dilim kalmıştı? Önce ona bakalım. Bir burada var, bir tane burada var, bir de şurada var. Yani üç dilim kalmış. Peki, kaç dilimden üç tane kaldı? Yani tüm beşgende kaç tane dilim vardı aslında? Beşkenin tümüne bakarsak en başta 5 tane dilim vardı değil mi? Yani beşgen bir bütün olarak 5 dilimden oluşuyordu. Öyleyse 5 dilimden 3'ü geriye kalmış. Bu da beşgenin 3 bölü 5'idir diyebiliriz. Ya da 2 bölü 5'i atılmıştır diyebiliriz. Diğer bir deyişle 5 dilimden 2'si atılmış, 3'ü kalmıştır. Sorunun cevabı beşgenin 3 bölü 5'lik kısmı geriye kalandır.